Selam gamerlar hoş geldiniz. Bugün sağlam bir arkadaşlar. Eee savaş nasıl maç kazanacağız Gene savaş bunlar herkes takımlar hak kaybeder arkadaşlar ama takımınız kaybedebilsin nasıl güzel olacağınızı falan. Bir türlüsüz tak geç arkadaşlar. Şimdi ilk başta arkadaşlar savaşa bunun uygun bir map almışız. Mesela bu mapte ee, sorucunuz varsa sorucu oynayın. Poko oynayın. Ee, Piper bir bu tür karakter ama Barley, ee, Ballay Dynamike. Dynamike olmasa da Ballay elektrik oynayabilir. Neyse arkadaşlar biz şimdi kendim maçımızı çekiyoruz. Bu arada az da Şimdi ben Poco oynuyorum arkadaşlar. İnşallah takımda şöyle bir e, bir Piper falan gelir de Jesse geldi, Mssr geldi. Jesse idare Jesse iyi ama Mssr orta derece. Bir tane atıcı gelseydi. Arkadaşlar burada Poco çok iş yapıyor. Ee, Bibi bence burada kötü Gel Jesse, biz gidelim Jesse at bana kanka Bak gel pas, pas pas Ay kötü o adamlar çok kötü Attım golü Çok güzel Şimdi arkadaşlar biraz taktik yapacağız şimdi arkadaşlar Şimdi rakip takım pop-up bir saldıracaktır Evet İşte bunun ne siz saldırmayarak bunun gibi böyle Kullanabilirsiniz arkadaşlar Şu an bizim takım biraz iyi geldi evet O yüzden amaçı çok rahat bir şekilde kazanacağız Bir be afk mı? Tamam afk Git at kanka Atekol güzel. daha bir duman çıkadı bu Arkadaşlar Yani basitti Bak yıldız oyuncu benim direkt çünkü aa, rakip takımı bekledim. Kesinlikle ilk dalan siz olmayın. Savaş topu oynanır ilk dalan zon arkadaşlar. Her zaman rakip takımı beklemeniz lazım. Yoksa siz daların için rakip takımda sopa giderken pat diyordur. Şimdi bak. Dynamite, Mortis, Pocoyuz Şimdi Mortis burada iş yapabilir. Aa! Bak şimdi. Burada Mortis'in beni koruması lazımdı. Ee, Mortis hata yaptı burada ama ben yine bizim Mortis hata yaptı. Bu arada güzel. Bizim Mortis... Daha hemen kalka sen atarsın onu. Gel bana. Bak şu an bizim takım bizim adam yanlış yaptı. Ee, neden diye soracaktınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim adam eğer bu taraftan şuradan gidip ben de bu tarafa gelip Adamlar onun etrafındayken Adamer bana pas atsaydı ben boş kalacaktım ve bu sayede golümüzü atacaktık arkadaşlar. Yani sizler bu taktik kaçma taktikini kullanabilirsiniz. Bilirsiniz. Ben burada öldüm. 3 gitmek basmıyorum. Özüm arkadaşlar. Bunu eğer arkadaşlar öleceğinizi anladıysanız Kesinlikle oytu kullanmayın Şimdi orta derecede bir maç geçiyor Ama raca rakip takım daha iyi oynuyormuş gibi bir silah içinde ama Her şey değişebilir Bizim mortis öldü Şunları ben bir alırsam Golümü dağıtarım Bunun gibi Yani Sabırlı oldum Adamları bekledim Canları az gel indirdim Bak evet Az önceki hatayı rakip takım yine yapıyor Topa direkt dalacaklar yani İlk golü attığınız zaman Rakip takım direkt dalıyor arkadaşlar topa Bunun avantajını bu Böyle kullanabilirsiniz Bu maçta güzel bir şekilde kazanmış Yine yani yıldız önce bizim Morsef gerçekten bizim Morsef üzerinde Dynamike kesmesi bizim için Büyük bir avantajlı Buranın avantajını da güzel bir şekilde kullandık arkadaşlar. Çekiştireceğim her zaman farklı takımlarla oynamaya çalışacağım. Bu maçta ben aslında fazla kötü oynamadım. Yani oyunlar ama iyi de oynadım söylenemez. Şimdi Barley'in gelmesi iyi oldu. Jin ee, burada idare eder bir map. Bak şimdi karşı rakamda Tic var. Ee, bunun avantajını iyi değerlendirmeleri lazım. Bizim Barley çok açıldı hata yapıyor şu an. Bu ilk olarak çok büyük bir hata yaptı. Ama El Primo da orada bir hata yaptığı için ee, El Primo orada öldü yani Bizim Barlow çok büyük hata yapıyor Atıcı karakterimiz bu şekilde Bak tık mesela Fıstık gibi oynuyor diyebiliriz Güzel Tamam bak tık varsa karşınıza direkt böyle dününüz gibi Gönümüze atın yani basit bir şekilde golümüzü attık ee, yani Karşınıza tık daha ne yok karakterler varsa Atıcı karakter kesinlikle direkt dalı İsterim sütecek ve kalenin içine girmeye çalışacağım. Şunu ben bağlayayım. Şöyle bir cam basayım diyecektim. Basamadım. 2-2 maç kazandık bakalım. Bulmatik kazanabilecek miyiz? İlk attığımız bunun avantajını kullanmamız lazım. Güzel. Şur şuraya artık. Şöyle bir cam basayım bizim takıma. Evet. Kaka topu şu ileri atsan iyi olacak. Max şurada. Dikkat et. Adamların tiki çok güzel oluyor ama bizim cin onu kesmesi çok iyi oldu derken Efsane bir goya büyük tam hatırladığımı cin'i. Aa Barley bizim Barley. Ha evet o uçuşu bir adam aldı. Bu da bizim için bir avantaja dönüşü. Cin tekrar sene tamam cinle gelelim. Abi aslında çıkış diyecektim ama üçümüz yine bir girelim arkadaşlar farklı takımlarla girmeye çalışacaktım. Ama bunlarla da idare edelim arkadaşlar. İnşallah videomuz bir anda kesilmez. Çünkü hafızamız bitebilir. Ee, i̇nşallah yeter bu video. Evet. Bunun için kaybediyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle çünkü rakip takımındaki Barley gerçekten bizi geçirmiyor. Şimdi bakın. Buradaki avantajımı ben kullandım. Neden? Ne avantajını diye soracaksınız arkadaşlar. Ee, ne avantajı? Rakip takı iki kişi birden tutma benim üzerime raşledim Ve ben de bunun avantajını kullanarak sabırlı olup bekleyip kalenin önüne gelme durumu bekledim yani Eğer ben onların yanına raşlasaydım büyük ihtimalle onları tutma bırakıp bana raşlayacaktı Ama bak işte aynı hatayı bir daha yaptılar O zaman da ben de bunları bu şekilde aldım yine Kaka Adamları doğacak gir, içeri gir içeri gir Atma be. İçeri giren bazı güzel Rakip takım hata yapıyor. Şöyle bir can masayı. Aslında ben mi az önce bir hata yaptım. Canım az önce adama rushladım. Kanka at topu at topu Allah al, da al at. Topu bana atsaydın kanka ben mi Cini'ye atardım. Cini geç kanka kaç, kaç, kaçar mısınız? Kaç. Abi kaçsanız. Atamadım be sık yok Malaman sıfır sıfır bu arada ee, Hadi bakalım 3'te 3 üç gidiyoruz 4'te 4 yapabilecek Bu da işte bu şekilde Savaş şopurunda kutu nasıl kasıtlar Nasıl gidiyor onu? Bunları da Yine dönüp taktılar Önemliyorsa Şu an gördüğünüz gibi Sabırlı oldum Bekledim i̇şte Bu oyunda sabırlı olmak Çok önemli Mesela bak Şu an Biraz hata yaptım aslında Bak şurada ee, Barley çok büyük bir hata yaptı Brock'ta Boş yere ultilerini harcadılar ya bu bizim için büyük bir avantajı dönüşecek şimdi Bakın hop Ah Ama şunu şöyle bir indirebilirim Eee cam toplayayım biraz Mesela gecedeniz olmasa da çok önemli gecedeniz mesela pokoda ben böyle 500 dememiz ama Güzel İlk poliyi atmamız bizim için büyük bir avantaj oldu şu an çünkü 15-30 saniyeleri kaldırırlar Tekip takımın bize araşlaması lazım Bizde defans yapacağımız için bu şekilde mesela ve evet, topu da şöyle attığım zaman yapıcakların hiçbir şey kalmadı. Bu kadar basit. Yani bunun da güzel bir şekilde kazanmış olduk. Yine bir sefer yıldız oyuncu ben oldum. Herkese yaparız. Herkese yaparız çok basit. Bekleyeceksiniz. Rakip takımı bekleyecekseniz sabah olacaksınız ve bu sayede golünüzü atacaksınız. Bu kadar basit. Evet burada ama 16 takımıza geldi. Bu arada 10 kupaya kastım ben. Devam edelim. Evet ee, bir, bir maçta atalım, sonra büyüdüğü sonlandıralım arkadaşlar. Ee, evet, Barley Frank bu map fazla uygun bir karakter değil açıkçası bizim Barley şu an hata ediyor. Bence Bibi de buna bir uygun bir karakter değil. Ama işte beni burada tek başıma bırakmaları bizim takımın bitirdi. Yani orada Frank beni yalnız bırakmasaydı, sonuç alıp buyurken bu maçı kaybedeceğiz ama Dörtte dört gidiyoruz Dört, ee, beşte dört yapmış oluyor Kırtık ama hiçbir zaman hızı onu kaybetmeyin Son anda düşüyoruz bak işte Benim yaptığım çok kötü bir hataydı mesela Canım atken adam araştırdı Bırakip takım beni aldı e Bu sırada golü yiyebiliriz Hatta yapmam ben çalışmasam Bizim Rigo çok güzel aradı